Nedir bu aile danışmanlığı ve koştukları da soracağım size? Tabii ki şimdi hepimizin malum ailede eşler var, anne babalar var, çekirdek aile var, geniş aile var, akrabalar var. Burada e, olması gereken insan ilişkilerine biz e, navigasyon gibi, e, rehber gibi yardımcı oluyoruz. Kişiler sorunlarını danışıyorlar mesela. Öfkemi, eşim, eşim öfkesini kontrol edemiyor. Ne yapabilirim? Genellikle bayanlar arıyorlar, mail atıyorlar, danışmanlık merkezlerimize geliyorlar. Biz orada. Ona püf noktalarda yardımcı oluyoruz başta. Sonuçta başta böyle bir şiddetli, öfkeli veya çaresiz bir durumda e, tabiri caizse gazını alıyoruz. Yani e, soruna odaklanmasını tavsiye ediyoruz. Kişiliğine saldırma değil. Mesela bir kişi söz meclisten dışarı hani şerefsiz yerine e, canım bu sözlerin beni incitiyor dediğinde veya beni mutsuz ediyor dediğinde, dediğinde kişi hemen ya ben karımı, eşimi mutsuz ediyorum veya çocuklarım bu davranışından mutsuz deyip ben dili kullanılarak söylendiğinde direksiyonu çevirip veya yanlış yapıyorsa U dönüşü yapıp tekrar düzelmesine ve düzeltmesine müsaade etmemiz lazım. Yani Gonca'nın bu güzel giysileriniz etrafa ışık yayıyor dediğimde sizin bilinçaltınız hemen vay be benim bu giyinişim bir ışıltı, bir sinerji enerji yayıyorsa ne mutlu diyeyim? benim onayıma muhtaç kalmayacak şekilde bağımlı olmayacak şekilde siz bu davranışınızı devam ettiriyorsunuz. Yani ben dili kullanmak kişinin kendinden motorlu olmasına bir katkı sağlıyor. Ama devamlı güzelsin, iyisin dediğimde devamlı benim onayıma veya insanların onayına ihtiyaç duyuyorsunuz. Halbuki bu güzel giyiminiz enerji yaydığını görüyorum dediğimde siz benim ben diliyle size ilettiğim mesajı alıp kendi kendinizi onaylar duruma geliyorsunuz. Kendi kendini onaylayan insan hiç kimseye muhtaç kalmaz. O yüzden biz sevdiklerimize sen diliyle değil de ben diliyle hitap etmemiz lazım. Yani bu davranışın rahatsız etti, bu davranıştan da rahatsız oldum ya da bu davranışından çok mutlu ve memnun oldum dememiz gerekiyor. Sadece söylememize küçük bir makyaj o muacicide de e, aile terapisi danışmanlığı yaptığınız zaman da e, biraz önce de söylediğiniz gibi değerli hocam e, tamam. burada şeyi söylemezler mi? Sen dili kullanırken hep kötü yanlarını ortaya çıkartmak, eksik yanlarını ortaya çıkartmak, canını acıtmak. Neden bu? O, vardır. Yani insan egosunda neden bunlar ön plana çıkar? Can, canını acıtma veya alarm verme dediğimiz olay oluyor. Ha, çoğunlukla işe yaramıyor. Olay kan davasına dönüyor. Çünkü canını acıtarak e, iletişim kurmaya çalışıyorlar. İşte mesela kahvaltısı iyi hazırlanmayan bir bey işte tavırlı çıkıyor. Tavırlı çıktığı için karısı o gün onu aramıyor veya işte o da bir tavır yapıyor. Yani tavır ve tripler yerine e, tavrı ve tribi doğru yerde kullanmamız gerekiyor. Hani can alıcı, e, can acıtıcı değil de can alıcı güzel tavırlar sergilememiz lazım. Eşin kahvaltıyı güzel hazırlamış. Hazırlamamışsa ne yapmamız gerekiyor? Ya başı ağrımıştır veya gece uyuyamamıştır deyip iyi niyet gösterip 11 gibi canım nasılsın? Sabah kahvaltıda güzel görüşemedik, hoş vakit geçirmek isterdim. Zaten eşinin içi içini yiyordur. Ya ben güzel hazırlayamadım, eşim benimle kahvaltı yapmak istiyormuş. bay canına kaçırdık trene deyip hemen akşam trenine yetişebiliriz. Yani akşamı güzel bir yemek hazırlar. O da sevgiyle arar. Canım yoldayım. Canının istediği özel bir şey var mı? Veya hani e, malum mevsimlerde yeni kirazlar çıktı, yeni erikler var. Alayım deyip jestleşmemiz lazım. Eğer restleşirsek o zaman reste rest.